Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar 2022 Ocak aylık yorumlarımıza Hoş geldiniz sevgili koçlar Ocak ayı sizin için ev aile ve kariyer konularında çok öne çıkan belirleyici bir ay 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ayla başlayacağız yeni yıla e, ve 18 Ocak'ta ise Yengeç burcunda bir dolunay var Venüs retrosu ay boyunca devam ediyor ve buna ilaveten 15 Ocak itibariyle Merkür Retrosu da devreye girecek. Evet, tüm bunlar ne anlama geliyor? Şimdi e, detaylara bakalım. 2 Ocak'ta 12 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay sizin haritanızın 10. evinde meydana geliyor. Burası güçlü bir alan tabii ki. E, toplumdaki duruşunuz, statünüz, geleceğinizle ilgili planlar, idealler, kariyer hedefleri, iş, günlük sorumluluklarınız, aile konuları, ebeveynler tüm bu alanları işaret eden bir yeni ay yeni ay yeni olasılıklar yeni gündemler getirir hayatımıza Evet buralarda yeni planlarınız olabilir belki iş konularında değişimler yeni arayışlarınız olabilir yerleşim alanları aile konuları ve hayatınızda daha kadersel belki dönüşümler için bazı yapılar içerisindesiniz Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü bir yeni ay, sizde de öncü bir bursunuz. Sizin için güçlü olduğunu söylüyorum. Özellikle 12 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu yeni ayın size bireysel etkileri çok daha önemli olacaktır. Ancak yeni ay sırasında venüs retrosu devam ediyor. Ayın sonuna kadar devam edecek. 29 Ocak'a kadar. Venüs Retrosu kariyer alanınızda Oğlak Burcu'nda burada retro olan dönemde yeni adımlar atmak biraz zor olabilir olasılıkları değerlendirmek için iyi bir zamandır ve daha çok geçmişi gözden geçirmek için de iyi bir zamandır eş zamanlılıklar yaşayabilirsiniz ve bazı karmik hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz daha önce yaptığınız çalışmaların geri dönüşleri olabilir daha önceden birlikte çalıştığınız bir yerden mesela tekrar teklif alabilirsiniz ee, özellikle aile içindeki ilişki dinamiklerinde bu anlamda önemli etkiler olabilir zaman zaman otorite figürleriyle bazı anlaşmazlıklar yaşamanız ya da memnuniyetsizlikler yaşamanız mümkün özellikle hayatınızdaki ailedeki kadın figürler Bunlar daha olgun ve yaşça büyük kişiler olabilir veya iş ortamınızdaki otorite figüründeki kişiler olabilir kadın figürlerle ilişki dinamiklerine dikkat etmekte fayda var ee, yeni tekliflere daha temkinli yaklaşalım ama geçmişten gelen teklifler farklı fırsatlarda sunabilir hayatımıza bu yıl bunları değerlendirebiliriz Ocak ayı doğal olarak 15 Ocak'ta başlayacak Merkür Retrosu nedeniyle de biraz yavaş bir ay yani kişisel gezegenlerin özellikle böyle birden fazla aynı anda kişisel gezegenin gerilemesi günlük hayatı yavaşlatır e, ort, e, genel olarak da baktığımızda zaten işte Venüs retrosu memnuniyetsizlikleri arttırıyor yani endişelerimiz var kaygılarımız var geleceğe dair e, korkularımız var burada özellikle işte güvenmediğimiz koşullar olabilir bizim dışımızda gelişen durumlar ekonomik durumlar toplumsal yapılar tüm bunların bize olan yansımaları az veya çok var ve bunlar da tabii ki gelecek kaygılarını arttırıyor endişeleri arttırıyor bu memnuniyetsizlikler nedeniyle biraz içe kapanmanız daha depresif hissetmeniz de mümkün bunların yol açtığı işte Özellikle özel ilişkilerinizde, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda bazı anlaşmazlıklar da olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor ayın genelinde. O yüzden çok hızlı kararlar almayın. Biraz bekleyin, biraz inziva, biraz tefekkür iyidir. Bu ay böyle bir ay ama unutmayın. Şubat ayından sonra özellikle 5 Şubat'tan sonra daha rahat hareket edebileceğiz daha net olabileceğiz 18 Ocağa geldiğinizde ay dolunay fazına ulaşmış olacak 27 derece yengeç burcunda çok hassas bir dolunay var tam dördüncü evinizde Pürito ile karşı açıda olan ve yine Venüs retrosunun ve Merkür da devrede olduğu bir dolunay bu duygularınız çok yoğun tüm bu bahsettiğim işte aile ile ilgili konular geleceğinizle ilgili endişeler artabilir temel ihtiyaçlarımıza Tabii ki kısıtlamalar olabilir bunları çoğunluk aslında yaşıyor ve bu ayda bunlar artabilir ekonomik anlamda baskılar iş konularında bazı baskılar yetersizlikler hissedebiliriz maddi manevi bu yetersizlikleri güvensizlikleri hissedebiliriz aile ile ilgili sorumluluklar olabilir Anneniz babanız ebeveynlerde bir sağlık sorunu onların bazı ihtiyaçları sizin sorumluluklarınızı öne çıkarabilir veya daha ciddi durumlar olabilir ve bunlar Aile ilişkilerinde dönüşümler ev ve yuva alanıdır Çünkü yengeç burada belki dönüşümler Dolunayda gündeme gelebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız herkes aynı şekilde etkilenmiyor 27 derece olduğu için Güneş burcunuz yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise daha güçlü etki alabilirsiniz bir yer değişikliği bir taşınma ev emlak toprakla ilgili konular yine ailenin kaynakları ile ilgili konular Bunlar söz konusu olabilir yani bunlarda bazı önemli dönüşümler olabilir ama duygusal dengemize dikkat edelim gerçekten çok fazla manipülatif durumlar duygusal baskılar hissedebiliriz melankolik olabiliriz biraz karamsar olabiliriz iyi yönetmek gerekiyor ayın genelini Şubat ayı daha olumlu enerjiler var enerjimiz güçleniyor Mars ayın ilk Döneminde yay burcunda olacak 25 Ocak'a kadar Mars'ın size enerjisi olarak bir desteği var doğal olarak hani iyimserlik veriyor biraz böyle kültürel konularla işte yakın çevre ilişkileriyle oyalanabiliyorsunuz ya da işte iletişim alanlarında internet üzerinde sosyal medyada akademik konular veya yurtdışı konularında bazı olasılıklarda mesela şanslarınız var ve buralarda aktifsiniz ancak bunlar da biraz teoride kalabilir yani çok fiili olarak harekete geçmek geçemeyebilirsiniz